Beeple'ın eseri için 69 milyon dolara satıldı diyoruz ama aslında 44 bin Ethereum'a satıldı. Tabii kafamızda bu kripto paraların ne kadar ettiği tam netleşmediği için 44 bin Ethereum az mı çok mu bunu anlamak için dolara çevirmemiz gerekiyor. Satışın gerçekleştiği günün kuruyla 69 milyon dolar, bugünkü kurla tam 80 milyon dolar. Yalı alırsın o buraya ya.